Assalamu ve Rahmetullah Evet arkadaşlar, videomuza, videolarımıza başlamadan önce size biraz bilgilendirmek istiyorum. Çünkü e, e, duymayan kardeşlerim var, hem de e, bilmeyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. oyun bilgi, e, videomuza girdiğimizde ilk önce duymayan kardeşlerim için söylüyorum. Altyazılar bölümüne tıkladığınızda böyle zaten bu şekil gelecek. Altyazılara tıkladığınızda böyle bir hemen altyazı gelecek. Çünkü her videolarımda altyazı yazıyorum. Bilginiz olsun. Eğer gelmezse ayarlar kısmına geliyoruz. Altyazı Türkçe deyip tıkladığınızda direkt men buraya altyazı geliyor. beni altyazıdan dinlemek isteyen kardeşlerimiz varsa, duymayan kardeşlerimiz varsa bu şekil yapabilirler. Bana destek için ve ee, bir sonraki videolardan haberdar olmak, haberdar olmak isteyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım varsa kanala abone olmayı, yani aramaya zaten Ercan altın başlığı ya yazdıklarına zaten böyle bir profilim çıkıyor abone ol butonuna tıklayın, ücretsiz olarak abone oluyorsunuz ve e, bir sonraki videolardan hemen haberdar olmak isterseniz bildirimlerin tümünü açıp e, olayı kapatmış oluyorsunuz ve bu şekilde bir sonraki videomu attığımda size direkt bildirim geliyor biraz da benim ile biraz daha büyümemi istiyorsanız e, destek için de videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Benimceklerim bu kadar. İsterseniz size daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Selamünaleyküm bura Bugün bazı dikkat edilecek hususlar neler bunları size göster, söylemek istiyorum. Çünkü görüyorum etrafımda bazı kişiler e, gerçekten dikkat etmiyor. Örnek vereyim mesela camiye girdiğinde, camide e, bunu arkadaşlardan da duyuyorum zaten. Namazda duayı okurken ne sessiz okuyacaksın ne de sessiz okuyacaksın arkadaşlar. Orta şeklinde yani kendin duyacak şekilde okuman lazım. Çünkü neden dersen şöyle söyleyeyim yani yanındaki insanı da rahatsız etmeyeceksin hem de kendin duyacaksın. Yani Resulullah Efendimiz yani Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor zaten bu. İşte namazı ne hızlı kılacaksın ne de yavaş kılacaksın. Bir de, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Rukiye gidiyorsunuz. Subhan Rabbi, yalazım, Subhan Rabb'i yalazım, Subhan Rabb'i yalazım, Bunu üç kere söylüyorsunuz ama düzgün şekilde söylemiyorsunuz. Yani en büyük olan en büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. En yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Bu tabii ki de secdeye gittiğinizde söylüyorsunuz bunu da. Yani bunu söylüyorsunuz normalde ama siz... Şunu söylüyorsunuz. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Arkadaşlar asıl gerçek şey, anlamı bu. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Arkadaşlar namazdasınız. Namazda olduğunuz için biraz dikkat etmeniz lazım. Çünkü neden? Allah'ın huzurundasınız. Şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim ya. Tutuyorsunuz bir. O şeye giriyorsunuz. Bir yani, başkanın olsun. işte efendimizin ünlüdüm birinin yanına gitme. Hemen tutuyorsunuz. Önünüze iletliyorsunuz efendim falan filan diyor yani saygıda duruyorsunuz değil mi? Ha namazı da bu şekilde yapmanız lazım. Neden derseniz? Çünkü Allah'ın huzurundasınız arkadaşlar. Allah'ın huzurunda olduğunuz için bunu yapmanız lazım. Bir, ikincisi yani namazı devamlı işte yat yatkak yat kak yat kalk yapmamanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. işte duaları okuyorsun ama duaları okuduğunuz duaların okuduğunuz anlamlarını da bilmeniz lazım. Çünkü sizin için daha iyi olur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mesela Fatiha suresi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Yani bu şekilde yani okuyorsunuz. Fatiha suresini okuyorsunuz. Yani her her namazda okuyorsunuz ve secdeye gittiğinizde aklınızdan bir şey geçmesin. Sizin sonuçta sizin karşınızda yani etrafınızda her yerinizde Allah'ın Allah'ınız var. Siz o sırada ne yapıyorsunuz? Secde ediyorsunuz. Secde ediyorsunuz. Allah'a secde ediyorsunuz. Yani o sırada Allah'a düşünmeniz lazım. Tutunuzda aklınızdan başka bir şey düşünmeyin. Ee, bir yer e, bir husus daha var. Ee, arkadaşlar namazı çok hızlı kılmayın. Yavaş kılmaya çalışın. Dediğim gibi Allah'ın zorunda olduğunuz için patgüt patgüt pat, hızlı hız bir şekilde kılmayın. Yani normal kılın. Yani elinizden geldiğince normal kılmaya çalışın. Duaları ben sizle nasıl konuşuyorsam, yani normal bir insan bir arkadaşınızla nasıl konuşuyorsanız, abi bir arkadaşınızla nasıl konuşuyorsanız aynı o şekilde yapın arkadaşlar. Yani duaları da o şekilde okuyun. Sonuçta Allah'la konuşuyorsunuz ya bak ne diyorum? Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbi alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a Allah, Allah hamdolsun. Yani bunu Allah'a söylüyorsunuz. Errahmanir Rahim. Din gününün tek sahibidir. Rahimdir. Yani bunu söylüyorsunuz. Yani Allah'la konuşuyorsunuz. Yani diyorum hani Subhan-ı Azim. En büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Allah'a söylüyor. Yani Allah'la konuşuyorsunuz. Bunu yani Bunu size belirtmek isterim. Yani bilimden geldiğinde hızlı kılın namazınızı ne de yavaş kılın. Bir de çok sesli okumayın. Biraz sessiz okumaya çalışın. Kendiniz etrafınızdaki insanlar rahatsız olmasın arkadaşlar. Ee, bunları söylemek istedim. Bir de namazda direktmen... Yani kafalama direkmen girmeyin namaza. Yani secdeye giderken tak tak diye girmeyin. Bir de dizinizi vurmayın. Dizinizi hiçbir şekilde yani otururken direkmen pa at diye kendinizi aşağı direkmen secdeye atmayın arkadaşlar. Yavaş yene önce sağ ayağınızı yavaş yene koyun. Dizinizi koyun ve sol ayağınızı o şekil koyun. Yani örnek vereyim. Misal örnek göstereyim ben size şuradan. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle duruyorsunuz ya Pat diye vuruyorsunuz Bunu yapmayacaksınız Şunu yapacaksınız ya Şöyle şöyle Seyce'ye doğru gideceksiniz Olay bu Başka nemliğimiz var Başka da bir şey e, Şu anlık yok